Soru da, bizden turuncu noktayı sayı doğrusu üzerinde 9 bölü 4'e getirmemiz istenmiş. Buradaki sayı doğrusunda, bu nokta 0'ı, bu noktada 3'ü gösteriyor. O halde, bu noktaların 1 ve 2 olması lazım. Şimdi, 9 bölü 4'ü bulmamız gerekiyor. 9 bölü 4'e ulaşmak için iki yol deneyebiliriz. Birincisi, 9 bölü 4'ü, karma sayıya çevirmek. 9da 4, 2 kere var, geriye ise 1 bölü 4 kalır. Yani, 2 tam 1 bölü 4 elde etmiş olurum. Burası 1, burası da 2. Şimdi ise, 2 ile 3 arasında, 1 bölü 4'lük bir mesafe gitmem gerekiyor. Burası 1 bölü 4 gibi gözüküyor. Bu, birinci yol. İkinci yol ise, hiçbir değişiklik yapmadan, bu bileşik kesri, sayı doğrusunda göstermeye çalışmak. 1 bölü 4'lük parçalarla ilerlememiz gerekiyor. Bu, birinci 1 bir bölü 4, bu ikinci, bu üçüncü ve bu da dördüncü. Şu ana kadar 4 tane 1 bölü 4 geldik ve böylece 1 tama ulaşmış olduk. Devam edelim. 5. 1 bölü 4, 6. 7. 8. ve 2 tam'a ulaştık. 8 bölü 4, 2 eder. Ve sonuncu 1 bölü 4 de burada. Her iki yolla da sayı doğrusunda aynı yere ulaşmış olduk. Hadi, şimdi bu örneklerden birkaç tane daha çözelim. Turuncu noktayı 11 bölü 5'e getirin. Aynı iki yolu tekrar deneyelim. 11'de 5, 2 kere var ve kalan 1. Böylece 2 tam, 1 bölü 5 elde ederiz ve sayı doğrusunda bunu gösterebiliriz. Bu 1, bu 2 ve bu da 1 bölü 5. Ya da 11 bölü 5'i 11 tane 1 bölü 5 olarak düşünebiliriz. 1. 1 bir bölü 5, 2. 3. 4. ve 5. 1 tama ulaştık. 6. 1 bölü 5, 7. 8. 9. ve 10. 10 bölü 5, 2 eder. Yani 10 bölü 5, 2 tama eşittir. Ve, 11. 1 bölü 5. Şimdiye kadar beklediğimden daha çok eğlendim. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Hadi bir tane daha yapalım. Turuncu noktanın bu sefer 5 bölü 2'ye taşınması gerekiyor. Bu birinci yarım, bu ikinci, 2 iki yarım, 1 tam eder. Bu üçüncü yarım, bu dördüncü ve 2 tama geldik. Ve bu da 5. yarım. Ya da 5'te 2, 2 kere var ve geriye 1 kalır. O halde bu karma sayı olarak 2 tam 1 bölü 2'dir. Bu 1, bu 2 ve bu da 1 yarım.